kurtulmak için ilaç tedavisi şart mı hocam? Reflü hastalığındaki mekanizma yemek borusunun alt kapağındaki açıklık ve bir de sindirim sistemi hareketlerindeki yavaşlamadır. Reflü hastalığında midenin içeriği yemek borusuna doğru çıkar ve biz çünkü yemek borusunun alt kapağı açıktır veya gereksiz yere açılıp kapanır gün içinde. İşte bu durumda asit yukarıya çıkmasın diye biz mide asidini düşürücü ilaçlar kullanırız. Ve bu durumda biz sadece mide asidini azaltırız. Asit yukarıya çıkmamış olur ve bu şekilde kişinin şikayetleri azalır. Göğüste yanma ortalığı kalkar ve reflüye bağlı bazı önemli komplikasyonlar ileriki tarihlerde ortaya çıkmamış olur. Yani biz mide asidini düşürüyoruz ama reflüye bağlı ya da refreye meydana getiren kapak hastalığını tedavi etmiş Olmuyoruz. Bunu tedavi etmek için başka bazı yöntemler var ama en kolayı şu durumda mide ilaçlarını kullanmaktır veya asidi azaltan mide ilaçlarını kullanmaktır reflü hastalığı için.